Kredi kartı işlemleri nasıl takip edilir? Kredi kartı ile yapmış olduğumuz tüm tahsilatlar ve tüm ödemeler kredi kartı fiş ekranında listelenmektedir. Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsünü görüntülediğimizde kredi yazarak kredi kartı fiş listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden gerçekleşen kredi kartı işlemleri bulunmaktadır. Liste ekranında türü kolonundan Fiş satırındaki işlemin tahsilat mı, iade mi, ödeme mi olduğunu takip edebiliriz. Durum kolonundan işlem durumunu takip edebiliriz. Yeni bir kredi kartı işlemi eklemek için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Türü alanından işlem türünü seçerek işlem tarihi ve vade tarihi seçimlerini gerçekleştiririz. Açıklama alanından işleme ait açıklama bilgisi ekleriz. Hesap kodu alanından F1 ile Liste ekranını görüntüleyerek ödemeyi gerçekleştireceğimiz cari seçimini yaparız. Banka hesap kodu alanından F1 ile banka hesapları listesini görüntüleriz. İşlemi gerçekleştirdiğimiz hesabı seçeriz. Tutar alanından işlem tutarını yazarız ve daha sonrasında hizmet komisyon tutarını, puan komisyon tutarını ve vade farkı komisyon tutarını ekleriz. Dövizli işlemlerde ilgili döviz kurunu seçerek, Döviz kurun değerinin sistemden gelmesini sağlayabiliriz ve ilgili kura göre tutarın yerel karşılığı hesaplanacaktır. İşlemi kaydederiz. Liste ekranında oluşturduğumuz kaydı görüntüleriz. Ardından banka ile mutabakat sağlandıktan sonra listede klavyemizden boşluk tuşu ile ilgili işaretlemeyi yaparak aşağıdaki panelden tahsil et öde seçeneğini kullanırız. Açılan banka fişi ekranında düzenleme yapılarak gerekli kontrollerden sonra fiş kaydedilir. Böylece işlemlerimizin bankaya aktarımı sağlanacaktır. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına banka yazdığımızda banka hesapları listesini görüntüleriz. Liste ekranında işlemi gerçekleştirdiğimiz banka hesabını seçerek aşağıdaki panelden diğer banka hesap hareketleri ekranını görüntüleriz. Oluşturulan fiş satırlarını ilgili listeden görüntüleyebiliriz. Hatalı fiş oluşturulması durumunda kontrol t tuşları ile yeni bir sekme açarak Arama alanına banka yazdığımızda banka fişleri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında hatalı kaydı seçerek aşağıdaki panelden silebiliriz.